Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar 2022 genel astrolojik değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Sevgili balık burçları 2022 senesine birkaç ay sonra giriş yapıyoruz. Ben bu videoyu çekmiş olduğum tarih itibariyle özellikle sizden başlamak istedim. Çünkü bu sene sizin seneniz olacak. Gerçekten Jüpiter'in burcunuza geçiş yapmasıyla beraber... E, oldukça verimli bir süreç geçireceksiniz. Bunun yanı sıra balık burcunun her zaman sona kalmasından mütevellet yaşamış olduğu sıkıntıyı düşünerek bu sefer tersten başlayalım dedim ve e, balık burcundan başlamayı uygun gördüm. 2022 senesi de aslında büyük değişimlerin, büyük dönüşümlerin biraz da hayatı e, tersten değerlendireceğimiz bir yıl olacak gibi gözüküyor. Öncelikle şöyle 2022 senesine kuş bakışı genel bir... E, Bakacağız sonrasında tutulmalar ve Jüpiter'in burcunuza geçişiyle beraber nasıl bir döngü içerisine gireceksiniz bunu değerlendireceğiz. E, bu video içerisinde çok fazla detaya girmeyeceğim. E, belki 2022 senesinden hemen önce tekrar e, daha kapsamlı bir video paylaşırım. Zaten aylık yorumlarla haftalık yorumlarla desteklemeye çalışıyorum. Aynı zamanda tutulmalar ve ay düğümleriyle ilgili de ayrıca bir video paylaşacağım için Burada sadece şöyle 2022'nin genel takvimini çizmek adına bir video paylaşmak istedim sizlerle. Öncelikle bu yılın en önemli olayı tabii ki Jüpiter'in balık burcunda bulunuyor oluşum. Jüpiter Aralık 2021 itibariyle balık burcuna yani burcunuza geçiş yapıyor olacak. Bu geçişle beraber aslında Jüpiter'in balık burcunda yönetici konumda olduğunu ve en iyi pozisyonda çalıştığını düşünecek olursak genel olarak burcunuz haricinde kolektif olarak aslında oldukça şanslı Jüpiter'in bolluk ve bereket enerjisini çok rahat bir şekilde deneyimleyeceğimiz bir yıla giriş yapacağımızı söyleyebiliriz. Jüpiter kova burcundayken tam olarak kova burçlarına belki bir takım şanslar sunamamış olabilir. Ancak Jüpiter balık burcundayken herkes haritasının balık burcu alanlarında bir takım şans ve fırsatlar ile karşı karşıya kalıyor olacaktır. Her sene olduğu gibi Jüpiter'in de tabii ki retro hareketleri ve düz seyirleri olacak. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim bu video içerisinde. Önemli olan Jüpiter'in balık burcunda size ne getirdiği. Jüpiter birinci evinize geçiş yapıyor olacak sevgili balık burçları. Bu da demek oluyor ki hayatın hemen hemen her alanında bir genişleme, bir ferahlama, bir bolluk enerjisine dahil olacaksınız. Özellikle e, bu tabii ki birinci evde Jüpiter'in geçişiyle beraber fiziksel olarak da genişleme yani kilo alma e, durumları söz konusu olabilir. Çünkü bir rahatlama gelecektir size. Genel olarak yaşadığınız olaylara farklı bir perspektiften bakmak, hoşgörüyle yaklaşmak, insanların daha çok dikkatini çekmek, e, insanların bir şekilde size güvenmesini, sizin yanınızda olmak istemesini sağlamak gibi enerjiler yayacaktır arkadaşlar. Jüpiter birinci evdeyken e, gerçekten... Hoş sohbet, eğlenceli, keyifli, yaşamayı seven, insanları anlayışla karşılayan, olaylara yaklaşımı oldukça geniş ve e, objektif olan, e, yargılamaktan uzak bir e, tavır ve tutum içerisinde olacağınızı ve insanların bir şekilde size doğru çekileceğini söylemek mümkün. Bu sene itibariyle gerçekten söylemleriniz, araştırmalarınız e, olaylara karşı yaklaşım tarzınız insanların dikkatini çekecektir ve birçok insan da aslında farklı farklı alanlarda sizden yardım istemek, sizin yanınızda olmak, sizin enerjinizden beslenmek de isteyecektir. E, buna karşı da tedbirli olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra tabi Jüpiter 1. evdeyken bazen sert açılarda fal Fazla risk alma eğilimi de getirir. Yani kendinize fazla güvenme, şartlara fazla güvenme, aşırı iyimserlik gibi etkiler de getirecektir. Bunlar tabii ki dezavantajları, her şeyin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var malum. Dolayısıyla Jüpiter'in özellikle sert açılarında ki zaten bu açılardan bahsediyoruz yeri geldiği zaman aşırı risk almamaya, ee, çok fazla bilmediğiniz konulara dahil olmamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Çünkü Jüpiter buradayken bazen fazla özgüvenli bir hal veya olaylara karşı fazla bir teslimiyet hali e, getirebiliyor. Kontrolsüz bir güç getirebiliyor arkadaşlar. Ama genel itibariyle Jüpiter'in e, bilincinizden geçişi oldukça adaletli, hakkaniyetli bir tutum sergileyeceğinizi ve her türlü ilişkilerinizde bu hak arayışı içerisinde olacağınızı gösteriyor. E, bunun yanı sıra maneviyat hayatla alakalı konularda e, mailiniz değişebilir e, daha çok araştırma yapmaya karar verebilirsiniz e, yeni eğitimler almak e, yeni kitaplar okumak hayata karşı vizyonunuzu bakış açınızı genişletmek ve değiştirmek üzerine de e, genel bir e, süreciniz olabilir bu yıl aynı zamanda e, jüpiter-neptün kavuşumu yaşanacak yine balık burcunda sizin birinci evinizde olacak e, bu kavuşum bu da Büyük bir hayalinizi gerçekleştirme fırsatı sunuyor aslında size. Gerçekten Jüpiter ve Neptün'ün ben bir hayali gerçekleştirme kombinasyonu olduğunu düşünüyorum. Ee, hele ki bu birinci evde ise herhangi bir konuda bir hayaliniz gerçekleşebilir. Özellikle e, fiziksel imajınızla alakalı bir hayaliniz varsa bunun için e, biçilmiş bir kaftan e, bu açı. Bunun yanı sıra baktığımızda e, hayatınızın bütünüyle özellikle yaşam felsefenizi değiştirmek, manevi konulara bakış açınızı genişletmek veya hak aradığınız, adalet aradığınız bir konu varsa size o hakkın ilahi adalet mekanizması çerçevesinde sunulması gibi imkan ve olanaklar da sağlanacaktır. Dolayısıyla aslında yılı oldukça keyifli geçireceğinizi söyleyebiliriz. Diğer burçlara nazaran böyle bir avantajınız olacak. Bunun yanı sıra tabii ki Ay düğümleri de burç değiştiriyor bu sene itibariyle. Aslında Kasım 2021'de Boğa ve Akrep aksının ilk tutulmasını yaşadık. Yaşıyor olacağız. Tabii ki ben videoyu çekmiş olduğum tarih itibariyle. Bu Boğa ve Akrep aksı genel itibariyle ekonomik düzenin değişeceği, ekonomik anlamda ciddi sınavlar vereceğimiz ciddi ekonomik. Krizlere gebe bir seneyi işaret etmekte aslında 2020 senesiyle başlayan dönüşüm 2021 senesinde hareketlenmeye başladı ve artık 2022 senesinde ise bir şekilde düzenin yeniden inşa edileceği bir süreç başlıyor ve bu süreç biraz e, tabii ki sancalı olacak her yeni düzenin e, kurulduğu aşamalardaki gibi. Ancak e, bu tutulmalar sizin burcunuza biraz daha e, pozitif yönde etkiler yapacaktır. E, sizler bireysel olarak e, daha pozitif etkileneceksiniz. Özellikle tabii ki sabit gruplarda gezegen dizilimleriniz fazla değilse. Çünkü kuzey ve güney ay düğümleri yükselenize güzel açılar gönderiyor olacak bu sene itibariyle. Kuzey ay düğümü boğa burcuna yerleşirken güney ay düğümü de Akrep Burcu'na yerleşiyor artık ikizler ve yay aksının o gerilimli enerjisinden kurtuluyorsunuz. Çünkü 2021 senesinde ikizler ve yay aksı sizin yükselenize kare görünümler yaptı ve ciddi kırılmalar yaşadığınız özellikle aile yaşantınız, kariyer yaşantınızla alakalı bazı zorlanmalar yaşadığınızı söyleyebilirim. Belki birçoğunuz bu süreçte taşınmış olabilir evlenmiş boşalmış olabilir işini bırakmış emekli olmuş olabilir yani hayatınızın kritik noktalarında bir takım zorluklar yaşattı size ikizler ve yay aksı ama boğa ve akrep aksı nispeten size daha e, olumlu etkiler getirecektir daha e, pozitif kadersel e, dönüm noktaları getirecektir Bu nedenle Aslında 2021 senesinin Pardon 2022 senesinin en şanslı burcu olarak da zaten sizi görmüştük e, bu şekilde paylaşmıştık Evet tutulmalara baktığımızda 30 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulması yaşanacağını görüyoruz. Ee, bu e, Boğa aksının ilk güneş tutulması olacak. Bu tutulmanın sizin haritanızın 3. evinde etkili olacağını, aslında 3 ve 9 aksının hareketli olacağını söyleyebiliriz. Bu da daha çok zihinsel bir e, süreçte. İletişimle, aktif olmakla, gezmekle, yeni insanlar tanımakla, yeni anlaşmalar imzalamakla alakalı bir motivasyonunuz olacağını gösteriyor. Aynı zamanda yakın çevre ilişkileriniz, belki kardeşlerinizin hayatındaki değişimler, bunu yanı sıra alacağınız yeni eğitimler, beklediğiniz haberlerle alakalı gündemleri tetikleyecektir. Bu güneş tutulmasıyla beraber yeni bir başlangıcınız var, yeni bir karar alıyorsunuz, belki yeni bir anlaşma imza atıyorsunuz, belki birine bir söz veriyorsunuz, belki çevrenizle alakalı önemli bir yenilik söz konusu oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki zihinsel anlamda 3. ev aynı zamanda bizim zihin, zihinsel performansımızı da ölçtüğü için bu bağlamda alacağınız bir karar uzun düşünme süreçlerinden sonra almış olduğunuz bir karar. Aynı zamanda 3. ev araçlarımızı da sembolize etmiş olduğu için belki araç alımı satımı gibi konular Veyahut aktif olacağınız bir şekilde kendinizi ifade etmek zorunda kalacağınız bir döngüyü de başlatıyor olabilir. 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Tabi biliyorsunuz güneş tutulmaları büyük başlangıçları ve ay tutulmaları da aslında Dolunay'ın daha etkili duygusal manada bizi biraz sarsan olayları gösteriyor. Bu tutulma haritanızın 9. evinde etkili olacak. Özellikle bu tutulmayla beraber bir konun etkiye kavuşuyor. Bu bir hukuksal süreç olabilir, bir eğitim olabilir. E, Yurtdışı meseleleriyle alakalı konular ve gündemler olabilir. Taşınma, yer değiştirme, çevre değiştirme gibi gündemleriniz varsa şayet. Bununla beraber e, uluslararası bir takım meseleler söz konusu olabilir. Aynı zamanda bir hayaliniz, bir umudunuz veya yaşam felsefeniz, yaşamda ilerlemek istediğiniz yolla alakalı duygusal bir tamamlanma, bir karar veya bir bitiş aşamasından bahsedebiliriz. Burada tabii bir takım haksızlıklara uğradığınızı, hayatın adaletini ve anlamını sorgulamaya başladığınızı da belirten etkiler olacaktır. Tabii ki tutulmalar zamanı geldiğinde çok daha uzun uzadıya paylaşılması gereken gökyüzü olayları. Burada sadece dediğim gibi kuş bakışı bir değerlendirme yapıyoruz ve 25 Ekim tarihine geldiğimizde akrep burcunun 2 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. E, bu güneş tutulması da 9. evinizde yine. E, aslında bu Mayıs ayında başlayan döngünün tamamlanması ve burada ne yapılacaksa harekete geçirilmesi artık e, somut anlamda eylemselliğe e, doğru atılan adımları sembolize ediyor. E, dediğim gibi burada artık sanki hayatınıza bir anlam arayışı veya hangi çevrede bulunmalıyım, hangi çevre bana hitap ediyor, hangi alanda kendimi geliştirebilirim, e, hangi pozisyonda hakkımı bulabilirim veya arayabilirim gibi değerlendirmeler bir başlangıcınızda olacaktır. Evet 8 Kasım tarihine geldiğimizde ise yılın son tutulması Boğa burcunun 16 derecesinde meydana gelecek. Bir ay tutulması yaşayacağız Boğa burcunda yine sizin 3. evinizde. Bu ay tutulmasıyla beraber özellikle yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiniz, kendinizi ifade etme tarzınız veya onların size karşı yaklaşımları üzerine duygusal bir kapanış ve tamamlanma enerjisi olacaktır. Bazı cümleler, bazı sözler sizi biraz kırabilir, yaralayabilir ve siz de artık bazı kararları almak zorunda hissedebilirsiniz kendinizin. Bununla beraber bazı anlaşmaların sonlanması... Ee, Çevre değiştirmek, muhit değiştirmek, belki araba alıp satmak gibi konular da yine keza gündeme gelebilir. E, bu sene her zamankinden daha fazla aktif olacağınız çok insanla görüşeceğiniz e, ve zihninizi çok pratik bir şekilde kullanmanız gereken bir sene olacak kuzey aydın 3. evdeyken aslında büyük ideallerin büyük hedeflerin peşinden koşmaktansa biraz daha gözünüzün önündeki ihtimallere yer vermeniz yerinde olacak gibi sevgili balık burçları dolayısıyla evet büyük hedefleriniz büyük idealleriniz olabilir ama belki de yakınınızdaki insanların size ihtiyacı olabilir veya onların desteğiyle aslında hiç ummayacağınız değişimler yaşayabilirsiniz. Keza zaten Jüpiter burcunuzdayken aslında çok parlak fikirlerin de çok güzel ilhamların da bu sene size geleceğini görüyoruz ve aynı zamanda yakın çevrenizinde bir şekilde sizin hayatınızda aktif bir şekilde rol oynayacağını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu Biraz daha dar bir perspektiften bakıp biraz daha hayatın pratik yönlerini kullanmaya gayret gösterip daha hızlı hareket etmeye çalışmak bu sene sizin avantajınız olacak gibi gözüküyor. Ancak e, tembellik yapar, atalet halinde kalır veya ben bunlarla uğraşamam, benim daha büyük hedeflerim var derseniz de biraz daha zorlanabilirsiniz bu süreç itibariyle. Sevgili balık burçları. Evet, 2022 senesine dair genel bakış bu şekildeydi. Ee, eğer gerek görürsem biraz daha detaylı videolar paylaşacağım ilerleyen süreçlerde. Umarım keyifli, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir sene olur siz sevgili balık burçları için. Ki öyle olacağını tahmin ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da Yeni gelen videolardan haberdar olmuş olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. 2021 senesine dair, yaşadıklarınıza dair ve videoyu beğendiyseniz yine beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyetçi.com adresini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mutlu seneler, hoşçakalın.